Hediye çeki parametreleri nelerdir? Bunun için arama alanına yazacağımız sistem parametreleri ekranını çalıştırırız. Burada arama alanına hediye yazdığımızda stok cari fatura kasa bölümünün altında bulunan hediye çeki parametreleri karşımıza gelecektir. Bu grupta oluşturulacak hediye çekimizin numara formatının sıralı Rastgele sayısal veya rastgele alfaumek olarak seçeneklerden birini seçebilir oluşturacağımız hediye çekindeki numara uzunluğunu belirtebilir veya hediye çeki ekleme aşamasında aynı zamanda satış dekontunu oluşturmak istiyorsak yine bu parametre sayesinde işlem yapma sorma veya sormadan oluşturma seçebilir yine Hediye çeki ekleme aşamasında aynı zamanda hediye çekini yazdırmak istiyorsak bu da bir parametre sayesinde işlem yapma sor veya sormadan oluşturulsun seçeneklerden biri seçilebilir. Hediye çeki için yapılabilecek parametrik ayarlar bu şekildedir.